Banka ödeme planı nasıl oluşturulur? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne geldiğimizde ödeme yazarak banka ödeme planları ekranını görüntüleriz. Listede daha önceden tanımladığımız ödeme planları bulunmaktadır. Yeni bir ödeme planı tanımlamak için aşağıdaki panelden Ekle seçeneğini kullanırız. Tanımlama ekranında firmamız pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyor ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Kodu alanından ödeme planına ait kod belirleyebiliriz. Açıklama alanından tanımlayacağımız ödeme planına ait bir açıklama bilgisi ekleriz. Banka hesabı alanından F1 ile liste ekranı görüntüleyerek ilgili banka hesabını seçeriz. Eğer tanımlamamızda kullanılacağımız hesap liste ekranında mevcut değil ise aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir banka hesap tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Yeni bir banka hesabı tanımlamasının nasıl yapılacağını, banka kartları ve hesapları nasıl tanımlanır videomuzdan izleyebilirsiniz. İşlemde kullanılacak banka hesabını seçeriz. Tanımlayacağımız banka ödeme planı mobil sistemde de kullanılacak ise İlgili alanı işaretlememiz gerekmektedir. Özel kod tanımlamaları yaparak raporlarda ayrıştırma sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemdeki kullanıcılar için de kısıtlamalar sağlayabiliriz. Durum bilgisi yeni oluşturulan kayıtlarda aktif olarak gelecektir. İşlem görmüş bir kaydı sistem silmeye izin vermeyeceği için görüntülemek istemediğimiz kayıtların durumunu pasif yaparak liste ekranında yer almamasını sağlayabiliriz. Ödemeler alanından plana ait ödeme ve tarih formülleri tanımlamalarını gerçekleştiririz. Ödeme planı tanımlamamızın 6 taksit olacağını varsayarsak, genel fiş tutarını ifade eden G harfini kullanmamız gerekecektir. Daha sonra 6 ile taksit sayısını belirtmemiz gerekmektedir. Ödeme işlemlerinin 1 ay aralıklı olarak yapılacağını belirtmek için artı 1 formülünü kullanırız. Satırdan ödeme planına ait hizmet komisyon bedeli, puan komisyon bedeli, vade farkı komisyon bedeli tutarlarını ekleyebiliriz. Eklediğimiz satır ödeme planının ilk taksitini göstermektedir. Diğer satır çoğalt seçeneği ile geri kalan taksit satırlarını oluşturmamız gerekecektir. 5 taksit için ilgili değeri yazarak tamam dediğimizde ödemeler alanında geri kalan taksit satırları oluşturulacaktır. Banka ödeme planını kaydederiz.